Bugün 4 Haziran 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz Aslan burcundaki ay güne canlı ve özgüvenli enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay Koç burcundaki jüpiterli üçgen açı yapacak bugün Dış Dünya tarafından fark edilmek beğenilmek takdir edilmek isteyebiliriz güne başlarken iyimser ve rahat enerjilerle güne başlayabiliriz yaratıcılığımız ve yeteneklerimizi ifade edebileceğimiz konulara yönelmek kendimizi ifade etmemize dikkat çekmemize de imkan verebilir özgüvenli tavırlarımız, özel ve sosyal ilişkilere fırsatlar yaratabilir. Öğleden sonraki saatlerde ay, Koç burcundaki Mars’ta üçgen, boğa burcundaki Venüs’e dik açı yapacak. Heves ve coşkumuz yükselirken, ilişkilerde ve sosyal alanlarda girişken tavırlarımız artabilir. Ruh halimiz daha neşeli ve heyecanlı olurken yakın ilişkiler ve karşı cinsle paylaşımlarımızdan keyif alabilir, güven duyabiliriz. Yeni girişimler ve deneyimlere de daha cesaretle yaklaşabiliriz. Cesaret ve özgüvenimizin yükselmesi aşırılıklara yol açabilir. Enerjimizi dengeli kullanmaya çalışmalıyız. Bugün boğa burcundaki Merkür geri hareketten çıkarak düz ilerlemeye başlayacak. Geciken ve duraklayan konuları şimdi daha rahat ilerletebiliriz. Maddi planlamalar, günlük işlerde pratik çözümler mümkün olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.